31 Ağustos 2020 Antalya Gazipaşa'dayız. Ee, balki tarım, balki evet, fidancılık yanımızda bu. Mehmet Balki. Burada e, avokado fidan üretimi yapılan Gazipaşı e, Korubaşı. Doğru evet, mu? Evet, Korubaşı. Burada e, avokado fidanlarında bir deneme olarak rekor gübre, yaprak gübresini uyguladık. Bir 10 gün oldu. 10 gün önce sarılık vardı fidanlarda. Sarılık vardı. Onun üzerinde rekor gelişimi tavsiye ettiler. Aha, yaprak gübresi. Yaprak gübresi olarak üstten attık ve 10 gün sonra atmadığımız yerlere muaksettiğimiz zaman aradaki hı hı. büyük farkı gördük. Şimdi burada şu 3 yani. sıraya 3 sıraya attık. Atıldı. Atıldı. Yus, geri üstten. kalan hiçbirine atılmadı. Geri kalan yerlere Onlara da bugün attık. Bugün attık. Doğru mu? Evet. Şimdi gösterelim. Şöyle yanınızdaki fidanları da gösterelim. Tabii ki e, iklim bu sene biraz çok şey geçiyor. Zorlu. zorlu Sert geçiyor. geçiyor. Evet. E, bitkilerde oluşan bazı stresler var. Şimdi burada 10 günlük süreçte şöyle gösterelim. Sürgünü Hı hı. Yukarı doğru artık e, alabildiğine yükseliyor filan. Şöyle göstererek ha, gidelim, evet. siz devam edin anlatmaya. Kameramız çeker orada. Ve ee... bu farkı biz 10 e, gün sonra bahçeye gelince, hı hı. aradaki farkı görünce e, haliyle diğer yerlere de atmak mecburiyetinde kaldık. Şimdi tamam. onlara da uygulama yaptık. Onları da 10 on gün sonraki... E, bugün uyguladık değil mi? Bugün onlara uyguladık. 10 gün uyguladık. sonra. O farkı da görünce artık bundan sonra e, Rekor gelişimi daha sık kullanacağız. Rekor gübre, yaprak gübresi evet. ve, yaprak ve rekor gelişimi kullanacağız. Şimdi evet. kaç yıldır fidan üretimi yapıyoruz? 15 yıldan beri fidan üretimi yapıyoruz. Avokado ile ilgili? Yani 55 yıldan beri de seracılıkla uğraşıyoruz. 55 yıldan beri seracılıkla uğraşıyorsunuz. Evet. Şimdi fidanın 10, günlük, 10 günde gösterdiği şu atak sizce e, nasıl? Şey olarak kız olarak mükemmel bir şey var burada farklılık var ki daha ver denediğimiz bazı üstten kullandığımız yaprak gübrelerinde bu farkı göremediğimiz için göremedik şimdi, şöyle gidelim mi Mehmet abi evet. birazcık daha şöyle giren şu tepeleri gösterelim hı hı. şimdi şu tepedeki fidan burası fidanlık ee, bu şekilde görülüyor. Ee, Şimdi avokado bitkisinden de biraz bahsedelim mi? Şu fidandan da bahsedelim mi? Şimdi yani avokado'nun çeşitleri içerisinde fuart edilen e, en çok bahçeleri dikim yapılan çeşidin hı hı. E, demir noksanlıkla ve hava sıcaklığından çok çabuk etkileniyor. Sararma yapıyor, bitkile büyüme, sıkıntı, sütlese giriyor. Şimdi buraya bugün uygulandı. Evet, bugün Şöyle. Fakat bu rekor gelişimini üstten attıktan sonra bu sıkıntıların ortadan sanki kaybolduğunu görüyoruz. Tabii, kısa bir sürede. Kısa bir sürede. Hı hı. E, uzun sürede bir de tabandan rekor gelişimi uygulandığımız zamanki farkı daha iyi göreceğim. Onu da, onu da tavsiye ettik evet, zaten. Evet. Ee, hazırlanırken Harmanya'da üstten saksılarımıza, tüplerimize... Evet azar azar uygulayacağız. Hı hı. Şu anki görüntüye göre, gözlemlerimize göre ilk önce buraya 3 sıra uyguladık. Hı hı. Arkasından sera'nın tamamını yaptık. E, tavsiye eder misiniz? Öncelikle, Öncelikle gözünüzde gördüğünüz avokado. Ben, ben e, şahitli olarak deneme yapmadığım bir hı hı. gübreyi evet. hiçbir zaman e, meslektaşlarıma tavsiye etmem. Yani, yani. E, avokado üretenler yani bahçesinde avokado kullananların genelde domatesle, diğer sebzelerde hı hı. herkesin bir e, uygulama yapmasını Tavsiye Genelde bahsettiğiniz demir eksikliği vesaire sorunları avokadalı çok fazla. fazla. Bizlere de evet, bu yönde evet. arayan çok oluyor. Evet, yani yapraklar evet. sararıyor, evet. aşırı sarargın vesaire. Bunların burada olmadığını zaten görüyoruz. Şöyle bir kısaca daha gösterelim. Evet. Var mı eklemek istediğiniz? Yok, yok. Ee, ee, gerçekten güzel oldu bu denememiz. Buradan bundan, e, bundan sonraki dönemlerdir. Çünkü avokado filan çok talep var. Evet. Sağlıklı filan yetiştirmemiz gerekiyor. Hı. Onun için e, rekor gelişimin bu. Tabii. Ben, uygulamadan sonra tavandan da uygulayarak e, gelecek olan dostlarımıza bu işte uğraşan kişilere tavsiye ederek gelsinler. Seramımızda da görsünler olayı. Tabii. Olayı bu kadar basit. Ne kadar sağlıklı fidan olursa evet, yerinde, evet. De, o yerinde sağlıklı, de o kadar sağlıklı gelişimine devam ediyor. Çünkü evet. son yıllarda o kadar ardı ölümler var. Hı hı. Yani 15 yaşında 3 yaşında evet. 20 yaşında fidanlarda ölümler var. E bunları tabii e, geriden olarak, gelen evet, gelişim dozulukları. Bir fidan üretimi yapılırsa ilerisi için daha bir ışık tutacak. Anladım. Ee, biz teşekkür ederiz Bence size. E, Fidanlarınızı denemelerinizi gösterdiniz. Evet. Buradan e, avokadocu üreticileri hepsi görecekler. görecekler. E, herkese selamlarımı e, gönderiyorum. Tamam. Sizden de selamlarınızı tamam. iletiyoruz. Tamam. E,